Valla acil stop diye bir şey duyarsınız. Emersi stop veya acil stop, hatta acil stop böylece çıktı. Bu rolelerin yaptığı temel işlem ne? Bu rolelerin yaptığı temel işlem hakikaten stop butonuna basıldı mı basılmadı mı? Stop butonunda bir arıza var mı? Veya stop butonu arızalanmaya doğru gidiyor mu? Hatta şimdi özel güvenlik şeyleri var, PLC'leri var. Hani biz 24 volt Geoze piyasının girişine, dijital girişine 24 veya 0. Yani 24 var veya yok. O gerilim seviyesine de bakıyor. Yani Örneğin bu stop butonundan veya kontaktan gelmesi gereken gerilim kaç volt? Örneğin 24 volt. Bu gerilim değeri 24 voltun altına düşmeye başladı. Örneğin kaça düştü? 18'lere 20'lere. Ee, acaba diyor sistemde bir yerlerde bir kopukluk mu meydana geldi? Bir temassızlık mı meydana geldi? Bunları bile ne yapabiliyor? Ee, arızayı önceden kestirmeye yönelik olarak bize bildirebiliyor. Güvenlik, güvenlikli çalışma özellikle PLC'li sistemlerde PLC'li kontrol ettiğiniz sistemlerde çok önemli. Yani şu anda makine güvenliği makine risk analizleri konusunda birçok çalışmalar var. İnsanı öldürmeyen, insanı çalışan operatörü öldürmeyen, operatörün yaptığı her türlü hataya rağmen, hatta makine üstünde bir kiresi düşünün bir ağır 10 ton basan bir presin altına kendini koyarsak ölürsün. Bu bir intihardır. Hatta şu andaki güvenlik sistemleri ya operatör intihar etmek için presin altına girse dahi o presi indirmeyecek şekilde güvenlik önlemleri düşünülüp buna yönelik devreler veya cihazlar çıkarılıyor. Şimdi bunu çok detaylandırmayacağım ama e, basit bir devre üstünde nasıl aciz stopu yerleştirebiliriz veya devreyi nasıl biraz daha güvenli hale getirebiliriz. Bunu konuşacağız. Yani ürünün herhangi bir makinenin bir yerinde bir parçasında böyle bir şeyle karşılaştığınızda buna benzetme e, yapabilirsiniz. Örneğin basit bir devremiz var. Devremizde motorumuz var. Motorumuzu durduruyor ve çalıştırıyoruz. Motoru normal çalıştırdığı buton. verip input 0.1 yani input sıfır nokta bastığım zaman setlesin, değil setlesin, Q0.0 bu ne olsun Q0.0 Q0.0 motoru çalıştıran çıkışım olsun tamam mı? bir neyim var benim Şimdi bu butonu görmeyin, stop butonum var bu ne? input 0.0 buna ne yapsın, ne resetlesin Q0.0 Şimdi eğer bu iki butonu da ben, bu iki butonu da ben açık kullanacak olursa, input sıfır sıfır ve input sıfır bile gelen butonları açık kullanacak olursam bu çalışması doğrudur. <gülüyor> Nedir? Butona bastığınızda PLC giriş bir olacaktır, bir olduğu zaman burayı kapayacaktır, bir sıfır sıfır setleyecektir. Öyle değil mi? Evet. Elimizi çektiğimiz zaman set olduğu için çalışmasını sürdürecektir. Eğer ben bu durmak istiyorsam, elini çektiğimde bu sıfırdan yapabilirim. <gülüyor> Buraya başlıksa da sesi sürdürecektir. Eğer ben durdurmak istiyorsam, buradaki stop butonuna basın. Bastığım zaman stop butonun çıkışı bir olur. Bir olduğu zaman buradaki montlarını kapatır, gelir ve Daha önce de söylemiştim size eğer bu stop butonunun PLC'ye gelmeden önünde herhangi bir yerinde bir kopuk olursa ne olacak? Butona istediğiniz kadar basın. Bu enerjiyi piyasi girişine aktarmayacağı için sıfır kalacaktır, sıfır kaldığı için siz butona basmanıza rağmen input 0.0, sıfır olacak yani açık olacak piyasiyi e, veya çıkışı özetleyemeyecektir. Ne yapacağız? Güvenlikli olması açısından bakın buraya da çizdim input 0.0'ı dışarıda ben bunu stop butonu olarak kullanacağım. Geldim, normalde kapalı bir buton olarak kullandım. Normalde kapalı bir butona basmadığınız zaman Devamlı PRC giriştiremezsini bir yapacaktır Öyle değil mi? Bir yaptığı yaptığım biçimde eğer bu içerde Açık bir kontaktımdan yapılırsam Bu kontakt butona basmadığım sürece Kapalı olacaktır Ve devamlı Q00 Çekişine reset basacaktır O zaman eğer ben butonu Eğer ben butonu dışarıda Kapalı kullanıyorsam stop işlemi için İçeride bunu, normalde kapalı kullanmam lazım. Evojen şimdi reset basacak. Bakalım reset basıyor mu? Bu kapalı bir button mu? Uyarmıyorum. Parmağımı evet. basmıyorum. Stop button mu? Kapalı bir buton mu? <gülüyor> Bu Clemens'e devamlı bir taşıyacak mı? Evet. Taşıyacak. Taşıdığı için PLC run yapar yapmaz bura açılacak mı? Evet. Açılacak. Açıldığı için reset basma gibi bir olay var mı burada söz konusu Değil. Ne zaman gelir siz parmağınızla stop butonuna basarsınız. Stop butonuna bastığınızda Bura açılacak klembr 0 olacak. Klembr 0 olduğu için bu borda normalde kapalıydı. Klembr 0 olduğu için normalde kapalı halinde geri gelecek. <gülüyor> normalde kapalı haline geri geldiği için kapayacak. Artık bu yok. Kapalı içinde çıkışımıza reset açacak. Burası anlaşıldı mı? Evet. Hocam, bu motor normalde kapalı. Burada bir yerde arıza oldu ve koptu. Arıza olduğu zaman Clemens'in ne olacak? Sıfır olacak. Öyle değil mi? Clemens'in evet. sıfır olduğu için bu kontak normalde kapalı iken, kapalı kontak olduğu için normalde kapalı geri gelecek mi gelecek? Yani, Reçimişi resetleyecek. Yani Butonumda eğer buton devrildi, eğer bir kopukluk olursa ne olacak? Yine çıkışı durduracak. Yani butona basmam veya buton devresinde bir kopukluk olması durumunda çıkışı kapayacaktır. Anlaşıldı mı? Şu terslik, şu terslik ee, size çok fazla şey gelmesin. Yani bu ters bir ters bildiğim aslında. E, durdurma işlemleri için. aşağıda stop butonu kullanıyorsanız güvenlik olan budur. Tamam mı? Açık olarak düşündüğünüz yere kapalı kontakt koyacaksınız. Kapalı kontakt olarak düşündüğünüz yere açık kontakt koyacaksınız. Şimdi bunun biraz daha güvenliğine aktıralım. Diyelim ki normal çalışıp durmayı bir devre yapıyor. Kabul. Kabul. Normal çalışıp durması halinde ben buna bir de acil stop ekleyeyim. Acil stop eklemiş olduğum acil stopla da makineyi durdursun. Tek sıradan durdursun. Yani örneğin o ee, ne olsun? Bir bant motoru olsun. Öyle değil mi? Evet. Çalıştırıyorum, bantı durduruyorum geliyorum. elle çalıştırıp durduruyorum. Ama o ara kolum bacağım banta sıkıştı. Veya parça sardı banta. Veya başka bir sıkıntı durum oldu. O zaman MS adli stop butonuna bir basim, tamam. Bizim burada kırmızı zımbalar şeklinde butonlar var ya, o butona basim. Şimdi adli stop'unu güvenliğini arttırmak için diyeyim ki iki kanallı yani jog butonu kullanayım. İkisinden de PLC'ye inputa giriş vereyim. Bunu niye kullanıyorum? İkisini de ayrı ayrı. PLC'de başka bir şekilde butonun ağrılı olup olmadığını da göreyim. Yani eğer bu butonda kanalların birinde yani normalde açık veya normalde kapalı kontakların birinde bir arıza zamanlı olacak olursa PLC bunu bana bildirsin. Onları nasıl yapacağımızı birazdan göreceğiz. Şimdi Aciz hangi kontağı? Normalde kapalı kontağı mı? Evet. Normalde kapalı kontağı olduğu için yine burda input sıfır iki, normalde kapalı kontağı olduğu için input sıfır nokta ikiye ben yine reset için kullanayım normal stop bu pahadi stopu, kapalı kontağı bu tamam mı? input sıfır iki yine İlk başta anlattığım gibi su pişirme için neyi kullanacağım? Acil soğu normalde açık pompa kullanıyor. Normalde açık pompalar kullandığı için burayı ne yapacağım? Açık kullanacağım. Bunların ne işi? Hangi kontakt şeyine giriş bu? İlk 0.3. Burada ne oluyor? Burada olay şu. Çalıştırdığım bir tane butonum var. Normal durdurmayı yaptığım bir tane butonum var. Eğer emersistora basılırsa normal acil soğu bastığım zaman Normalde kapalı kontağın çalışması veya normalde açık kontağın çalışması durumunda da ee, Ne yapıyor yani Her iki kanala birden Şöyle söyleyeyim normalde açık kanalla veya normalde açık kontakla normalde kapalı kontağın Her iki standı sistemi durdurabiliyor Tamam Hocam bunları niye kullandım Bu iki girişi ben piyasaya vereceğim biraz sonra göreceksiniz İki girişle piyasaya PLC Yazıklarına ana yaptım? Bu ikisini de kullanayım biraz daha şey olsun güvenlik de olsun. Tamam. Evet. Şimdi Piyasayı e, düzeltiyorum butonu Arzu mu olmadığını nereden anlayacağım? Şu Buton normal durumdayken bu her zaman bir basacak mı? Evet. Buton normal durumdayken her zaman 0 basacak mı? Evet. evet. Buna basacak. Yani input 0.2'im devamlı 1 basıyor, input 0.3'im devamlı 0 basıyor mu? Tamam. Şimdi input 0.2'in kapalısını kullanayım. Pardon. Açılıyı kullanayım. Açılıyı kullanayım. Input 0.2'ün kapalısını kullanayım. Input 0.3'ün kapalısını kullanayım. Diyem ki bunaların ee, ikisi 0.1 ays top arza değil. Şimdi burada input bir basıyor mu? Input bir basıyor mu? Basıyor. Bir bas için şimdi kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Input sıfır basıyor mu? Basıyor. Sıfır bas için şimdi kapalı mı? Kapalı. Enerji geçer mi? Geçer. Arızı stop arıza çıkışını çalıştırır mı? Evet. Çalıştırır. İyi de şey stop butonu normal çalışırken arıza e, e, e, düzeltiyorum. Acil stop normal çalışırken de ne, ne verecekti bana? Devamlı acil stop arızası verecek. Ben diyorum ki, şu kontaklardan biri arızalandığı zaman bu iş yatsın. Şimdi çeşitli şeyler düşünebilirsiniz bu için ama bakın. Hani bir zamanlar niye işe yaradığını pek bilmediğimiz komutumuz vardı mesela. Neydi? NAP komutu. Bakın şimdi bu bir tane NAP komutu atıyorum diyeyim. Asoben mantık pompa garantisi başta. Olan şu. Input 0 2. Girişse Kapalıysa yani düzeltiyorum. Burayı kontrol sinyali. kapalıysa burada 0 basma işi kapalıysa, kapalıysa 1'in 1. Bu normal çalışma yani. Bunun bir bunun sıfır basması bunun normal çalışması değil mi? Evet. Normal çalışması, burası bir ise çıkış sıfır yap. Yani bana hata vermesin. Ama bunlardan bir işini yerine getirmezse, çıkış bir olacaktır, sıfır olacaktır, sıfır oldu iş. Neydi? Bir verecektir. Eğer Rab eğer Rab 0.1 çıkışında, eğer ben piyasada 0.1 çıkışında bir lamba yerleşip olursa bu bana aili stopun çalışmadığını gösterir. Hatta, hocam lamba tek başına dikkat çekmez onun şey yapalım flaşör şekli yapalım derseniz SM 0.5'i kullanın, Q 0.1'e çıkış yapabilirsiniz. Tamam Şimdi Hı? Hı? Ses. ses. ses. Arif çalıştığınız zaman ses yok. Hatta atıver biz o şu tepedeki şeyi yatalım. Kendi setin üstündeki alarmı çalıştıralım. Tamam Ha, orada şöyle bir şey var. Orada şunu söyleyeyim. Eğer ses yapacaksanız, SN05 kullanmayın. Ses zaten kendiliğinden dalgalanıyor. Demek istediğim anlayabiliyor muyum? Evet. Yani o alarmı seçtiğin tonu Ses tonu var. O zaten ötüyor. Aa, demiyorum O zaman CM05 kullanma. Ha, hocam ben düz korna aldım. Dıt diye öten bir korna aldım. O korna dıt dıt dıt ötüyecekse tamam CM05'i kullan. Ama almış olduğun oraya siren kendinden şeyse, melodi veya kendinden sesi değişiyorsa CM05 kullanırsan olmaz. Ama yok kendinden melodi değil. Sadece korna olarak ötüyor dıt diye. CM05 göt dıt dıt yapabilir mi onunla? Tamam, mesele hiç siren kalmış. Şimdi ee, o yan bir durum oldu bir durum olduktan sonra acil stopu bastım makineyi durdurdum makinede işlemler bitti tamam mı? makinede işlemler bitti Acil stopu manpar başına çektiniz eski haline döndü mu makine? eski haline döndü. o araba starta basarsam yine çalışmaya devam edecek mi? Evet. edecek hocam bir de biz buna reset koyalım Tamam mı? yani normal çalışık durma da normal çalışık dursun. Tamam mı? Normal çalışık dururken normal çalışsın dursun ama eğer acil stopa basarsak, eğer bir acil stopa basarsak acil stoptan el çekilse dahi, yani mantar baş kullanısı şey kaldırılsa dahi, eşyaya getirirse dahi eee operatör bunu çalıştıramasa. Bir tane reset koyalım. Reset nerede olabilir? Reseti normal bir reset butonla koyabilirsiniz, reseti kilitli bir butonla koyabilirsiniz. Yani örneğin bir arzu oldu, ee, acil stopa bastınız, durdurdunuz tamam mı? Operatör ya kimse görmedi ben bunu bir daha başlayayım diyemesin. Anahtarya buton kullanır, işte gelsin ilgiliği işi sen bunu niye böyle acil stopa bastın Niye gerekirse hesabınız olsun. <gülüyor> Ağacı stopa niye bastı, hangi hatanın oluştu ve ne zaman düzeltteceğini bilemez. Ağacı stopa bastı, belki orada bir bant var, banta adam dolaştı. biliyor musun? Adam bantta dolaştı, belki orada ağır yaralandı veya öldü. Cesedi biz 5 dakikada kaldırırız veya ağır yaralı adam yerinden 2 dakikada kalkar gibi bir şey söyleyemezsin, zamanlama olmaz orada. Tamam mı? Makine ne zaman güvenli hale getirilir, o zaman tekrar çalışmaya başlar. Anlaşıldı mı? Evet. Ne yapmalı? Bir tane de şey koyalım buraya ee, Analizini getirip reset koyalım Reset daha mısın? Aslında burada bir kontak olsun Reset butonu Bir arıza durumunda e, MSC'ye bastığınızda Bu kontak açılsın Öyle değil mi? Evet. Bu kontağı ben tekrar kapatmadan Şu input 0'ları istediğim kadar basayım ne yapmıyorsam? Evet. <gülüyor> Sen ne ne yapmıyorsam? Sen ne yapmıyorsam? İnput baktır, baktır, baktır. Ee, Şimdi Şuraya koysak olmaz. İnput 0.2 Veya İnput 0.3 Yani Alistop'un normalde ee, dışarıda evet. kapalı kontağıyla normal yaşlı kontağını basılmışsa Gelsin Merkel 0.0'ı setlesin Öyle değil mi? No. Merkel 0.0 denememelen setlerin sadece adil sol asılını setlenir öyle değil mi? Hı? Hı? Normalde burada set vermiş oluyor şu anda Niye? Normal. bu sıfır ki hangisi yavrum? Normalde kapalı, evet. kapalı basıyor? bir ton bu. Kapalı bir ton. basıyor? Bir basıyor. Bir basıyor. Bir basıyor. Bir Açık set tamam. tamam mı? Merger, eğer stopu basılmışsa, merger 0.0 setten bir ise merger 0.0 çalışmayı engelleyeyim, pontağa çalıştırsın. Şimdi bu merger 0.0 resetletmeden ben, merger 0.0 resetletmeden ben, Q00'u burada çalıştırabilir miyim? Çalıştıramam. İşte reset butonuyla ben aslında neyi reset edecek Reset butonunda ne demiştik? Input 0.4 Input 0.4 ve Merkez 0.0'ı Resetledirsem gibi, gelip reset butonuna basacak olursam Buradaki kontağını kapayacaktır ve makine tekrar ne yapılabilecektir? Çalıştırabilecektir. Tamam. Şimdi bu tarzı üstünde size çok bir şey gelmeyebilir. Ya yani ne gerek var? 2 tane butona ne gerek var? 3 tane butona ne gerek var? Bu size çok mantıklı gelmeyebilir. Bunu birebir size bir makine üstünde uygulatmadığımız sürece Aklınızda çok fazla oturmayacaktır bu. Ya hocam resete gerek var işte. Ya stoptan elimizi çektik veya ağacı stopu tekrar açtırdık çevirip makine kaldığı yerden devam etsin. Bunu birebir özellikle preslerin veya karıştırıcıların, tankların olduğu yerlerde ee, Bununla çok fazla karşılaşacaksınız, buna benzer de ekstra güvenliklerle. Tamam mı? Tamam. Bakın bu çünkü soru soracağınız mı buraya ilgili? Dediğim gibi, bu gerçek bir senaryo, gerçek makine görmediğiniz sürece aklımda çok fazla oturmayacak, kabul ediyorum. Burada ekstra ekstra makineyi durdurma ve makinenin islamsız veya makineyi kontrolsüz çalışmayı engellemeyebilir bir program. Var mısın? Heh Yok <gülüyor> Not Compline olmasıdır O da içerideki kontağı dışarıdaki konta nasıl anlayamıştır? Hangi içerideki kontağı dışarıdaki konta? Ayrıca <gülüyor> bu hocam kapalısı demiştiniz ya, birerse üzerinde... Şu yap. ne? İmput, bak şuraya bak, input 0.2 kapalısı mı? Evet İmput 0.2 kaç basıyor? Şey, düzeltiyorum, ne basıyor şey yer? 1 basıyor, 1 basıyor. 1 için burada kapalı mı? Evet. Kapalı mı? Kapalı. Bu ne basıyor? Sıfır Sıfır bastı için kapalı, çünkü bir bas açacak tamam mı? Bunun çıkışı ne? Şurası, şu anda kapalı iki kapaladan geçer, bir. Yani ne? Aslında kontaklar yerindeyken bana lamba yanıyor, ben kontaklar yerindeyken lamba yanmasın. Bunu neye çevirdim ben? Sıfıra çevirdim. Tamam, başka türlü nasıl yaparsın? Notu burada nasıl kullanarsın? Nasıl kullanmağımı böyle söyliyim? Yeşil lamba en evet. azından kontaktlar çalışırken doğru olarak. Ani lamba niye şu an? Çalışıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bana önemli olan arıza anını bildirmek. Arıza bildirmesi, tamam mı? Yani normal çalışma çok fazla dikkat çekmez. Bana da bana arıza. Bu başka türlü nasıl yaparsın Daha kullanmadan. İyi. Yani dediğim şey şu. Bakın, şu kontakt <gülüyor> kapalı değilse ve bu kontakt açık değilse bana yukarıda bir kontak kapalı değilse yani input 0.2 kapalı değilse... aşağıda bir kontak input 0.3 açık değilse sistemi çalıştı. Evet. Tamam, hadi bakalım. Yatıyoruz, onu şöyle yatıyoruz. Input 0.2'nin kapalısını... ...input 0.3'ün açığını mı kullandı? Evet. Bakalım ne oldu? Input 0.2 normalde kapalı mı? Evet, orada. Açtı mı? Açtığı info 0 3 normalde e, Açık mı? Açık, normalde açık canım. Niye kapasın? Sıfır basit, sıfır basit. enerji geçmiyor. Kabul. Yani normal çalışmada enerji geçmiyor. Arvızalandı. Hangi kontak arızalandı? Şu kontak arızalandı. O kontak arızalandığı için burayı kapayacak mı? Kapıcayla bir de kontak sağlam, yine geçmedi. geçmeli. Anlaşıldı mı? Başka bir çözüm var mı? Oğlum <gülüyor> yani, gitmez bir yere bak yani, hiç aklından bile geçirme. Hocam burada kontak bize arzalansa anlar mıyız? Örneğin input 0-2 normalde şey mi adını siz getirelim. Normalde kapalı. Normalde kapalı, e, no, şey, e, input 0-2'yi ben niye koydum? Normalde açık mı koydum? Evet. Bir basıyor mu? Evet. Kapalı mı bura? Evet, evet, evet. Eğer bunu omuzu açarsa sıfır basacak buraya, sıfır basacak, basacak için bir yapacak. Bunun öyle bir tehlikeli yok. Yani iki kanalardan bakıyor burada. Evet, başka... Beyler, çok basit bir soru ya. Diyorduk ki, şu kontak kapalı değilse, şu kontakta, yani bu veya bu, açık değilse, kapanmışsa veya başka bir şey olmuşsa, yapışmışsa bana aciz, stop, arzalık değilim. Fark var mı? Süleyman, size bir şey var mı? Büyözünün 2 gibi yapalım. İmuls 0.5'in altına, İmuls 0.5'in kapalı. Neyi ki? daha yapayım mı? Tamam yapalım. Bu ne? İmuls 0.2 mi? Açık mı? Kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Bu ne? Ya şöyle değil hocam. Benim bu altına İmuls altına Bunu bir daha kapalısını koyacağız. Bunun aşırıda bunun altına koyacağız. Asım var mı şey Asım? Ya Q0 normalde kapalısını kontaktan. <gülüyor> Karıştırma şimdi Q0 0 ya. Onunla alakası yok. Ben butona bakıyorum. Hadi bakalım. Hocam bu kontaktan neresi? Onu söyleyeyim mi? Bir bakacağım. Yani bunun kapalı olma durumu veya bunun açık olma durumunda bana adar verdin. Yani, onu demiyorum. Şimdi, şimdi mesela burada... Kullanmıyor ya, onun için bir şey kullanmıyor, yani ben bu konuda karlıyım. Kullanma ya, farklı bir şey. Ben ne yap? Ama bundan farklı bir şey ya. Ha, hocam farklı kullan yerler değişti. Oğlum soru gayet basit yani. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bu sizin yazacağınız yüzlerce network'ten sadece bir tanesi. Burada tıkanırsanız. Yine çözdüğü için bir daha gör çağırırsınız. Başka yok yani. Sen yaparsın pas atar parpa. ne yapman lazım? Bir daha <gülüyor> setletmen lazım. Yani ne ne ki? Oluyor, İçerim. İçeri, içeri. <gülüyor> <Eğer. gülüyor> Güzel cör. İnpul sıbır iki normalde kapalı mı? Bak buraya Ne oldu bana? İnpul normalde kapalı mı beynak? Kapalı <gülüyor> Normalde kapalı olduğu için burayı kapalı kontak kullanırsan burayı açacak mı? Açacak Arıza olur Açılırsa burayı kapayacak mı? Çıkış çalıştırır mı? Tekrarlıyorum Arıza yokken bu buton devamlı, bu kontak devamlı, kapalı mı? Evet. Normalde kapalı olduğu için açacak mı? Açacak. Çıkış verecek mi? Verecek. Ve arıza nedeniyle bu kontak açılırsa normalde kapalı konumuna gelecek mi? Gelecek. Çipiş verecek mi? Vercek. işte. Yani arıza. İQ-03 normalde açık kontak mı? Sıfır. Normalde açık olduğu için çıkışa ne basıyor? Sıfır. Sıfır olduğu için burası. Açık mı? Açık. Açık. Eğer bir arzadan dolayı kapatacak olursa burası çıkış verecek, çalışacak. Ç Bu. Ya geçiyorlar aklıma gelmişti. O oldu. 110 gibi. Onu da kasim düşünmüştür. <gülüyor> Sorusu olan var mı? Heh. İyi hadi bakalım kapatsın sorusu sorularmış, tamam? Yok hocam, <gülüyor> anasını dedim ben burada, yanlış dediğiniz. Olur mu? Sen bunu kapalısını koy dedi ya, Getir ya. buraya açık koy dedi Bir daha bunun altına bunu kapalısını koy dedi ya, Böyle ya. böyle yaptın hatta elinle dedi Sen, sen ya. dediğin böyleydi Değil mi? Ay. E, aynısı ya, var, pahalı için. Üstte olmuş alt olmuş fark ediyor musun Yardım bak burada kapalı var. Eleman sayısına baksana. Bir de bunun aşırı bunu altına koyman lazım. Aynı mantıklar. Sen iki resim arasında yeni farkını farkı mu? <gülüyor> Arada fark var mı? Tamam mı? Aynı sinircile yani? Başka? Başka soru var mı? Tamam, teşekkürler.